Hepinize selam millet, ben Bilal, bugün size beraber CSGO FPS attırmanın ikinci bölümündeyiz. Hemen videomuza geçelim. Videomuza gösterdiğim şeyi bir daha göstermek istiyorum. İlten system'a e, e giriyoruz. Bitfane diyoruz, CSGO'ya giriyoruz, özellikler diyoruz, yerel dosyalar diyoruz. Yerel dostlara göz at. Bundan sonra CSGO, Panorama, videosa hemen yeniden atlandırıp alt direk koyuyoruz. Bunu yaptıktan sonra ekranınız siyah olursa bak söylüyorum şimdiden çünkü ilk videonun yorumlarında çok bu şeyi gördüm Yaptığınız ekranınız siyah kaldı Onları fotoğrafını bulursam yani siyah bir görsel Oyunu açıyorsunuz sadece siyah oluyor Korkmayın oyunu kapatın Bak direkt söylüyorum yapmanız gereken Oyunu kapatıyorsunuz yine şey CSGO'ya sağ bir yerel dosyaya geliyorsunuz ve burada oyun dosya bütününü doğrular. Buraya tıklıyoruz ve her şeyimizi bir daha yani eksik olan şeyleri düzeltiyor çünkü e, cidden bana <gülüyor> ilk videodan sonra bayağı şey Allah belanı arasında ekranım siyah kaldı işte senin yüzünden öyle böyle. Ben adamlara açıkladım bunu bir tane daha videoda. Anlamadılar. Şimdi bir daha açıklıyorum. Bu ne yapıyoruz? Bu bir ondan sonra yeni bulmuş oldum. Buradan görüntü ayarları diyoruz. En aşağı iniyoruz. Buradan gelişmiş görüntü ayarları diyoruz. <gülüyor> Pardon. Grafik ayarları diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Göz at diyoruz. CS:GO'nuz nerede ise oraya gidiyorsunuz. Hemen size göstereyim. Bilgisayar geliyoruz, benimki C'de, C'ye geliyoruz, <gülüyor> program 86, buradan Steam'e geliyoruz, buradan Steam Apps, Common, buradan da CSGO'ya geliyoruz, ondan sonra buradan direkt CS'yi seçiyoruz, gördüğünüz gibi. Yaptıktan sonra buraya tıklıyoruz, seçenekler diyoruz, bu normalde böyledir, bunu yüksek performansla kaydediyoruz. Kapatıyoruz, ondan sonra emmide olanlar için anlatıyorum, ben emmide denetim açısına geliyoruz. geldikten sonra buradan ilkten görüntü ayarları. ya aslında ben bunlara çok girmek istemiyorum cidden çünkü bunlar çok kişi çekti ama tek şunu söylüyorum mesela gördüğünüz gibi normalde e, bunun hangisindeydi 3D'de kalitedeydi galiba benim tercihimi diyoruz ve bunun performansı çekiyoruz uygula diyoruz burada her şey herkes tamam okey ama şöyle bir sıkıntı var mesela biz buradan neye gelelim renk değil de 3D'ye yöntemine gelelim mesela bunu kapatalım Ondan sonra uygula diyelim yani bir tane işlem yaptıktan sonra Yapsın hemen uygulasın <gülüyor> Yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu Gelişmiş 3D'de yine bu oluyor da yani 3D olarak kullanıyor biz bunu yine benim tercüme çekiyoruz Yani buna dikkat edin Bunu da yapalım Yani onlara dikkat edin benim ayarlarım böyle bunları da göstereyim size yani Yapmak isteyen yapabilir <gülüyor> Kapatıyoruz Yine klasik olarak yüzde temp, yüzde templar filan var. Onları zaten yine alta koyarım o dosyayı. Bir dosyayı yani bir cmd dosyası ile hepsini yapabiliyoruz. Diğer videoda vardı. Yani dediğim gibi siz de bunları yaparak FPS'nizi arttırabilirsiniz. Bir de cidden, cidden şunu sizden öğrenmek istiyorum. FPS'niz kaçtan kaça çıktı bunu söylerseniz çok sevinirim. Yapamazsanız da bak Discord'u aşağıya bırakıyorum. Gelin bana özelden yazın. Çünkü benim başıma geldi. Bir daha yaşamak istemiyorum. Adam direkt discorda geliyor. Direkt söylemeye başlıyor işte anladın mı? Diyorum ki özele gel yardım edeyim. Çünkü şu an yorumlarda benim yardım ettiğim insanlar da vardır. Onlar da kendini belirtirse cidden çok sevinirim. Bu ilk videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.